Merhabalar, hoş geldiniz. Ben de bir kahve tiryakisi sayılırım ama kahve miktarını mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışıyorum. Genellikle Türkiye'deki kullanılan rakamlar dış kaynaklıdır. Fakat ilk defa ülkemizde Düzce Tıp Fakültesi dergisinde yayınlanmış olan bir araştırmada Türkiye'de bizim standart olarak tükettiğimiz olan içeceklerde kahve, çay ve koladaki miktarları belirlenmiş. Starbucks için mecburen size bir yabancı kaynaktan derlediğim bir resmi de göstereceğim. O konuda da bilgi sahibi olabilirsiniz. Bir kere her şeyden evvel şunu söylemek gerekir ki günlük kahve hakkımız 400 mg'ı geçmemesi lazım ve özellikle tansiyon hastalığına fazla kafein tüketmemesi gerekiyor. 400 mg'ın aşılmaması aslında özellikle uzun dönemli kronik hastalıklarda etkisi olduğu yönünde dediğim gibi bir takım ciddi yayınlar var. Gelelim en sık tüketilen Türk kahvesine. Şimdi Türk kahvesine bakıyoruz. Bir fincan 60 ml. 5 ila 8 gramlık 3 markaya bakmışlar. 83-86-124 mg. Yani ortalama 80 mg var. Ama tabii ki burada markalardan herhangi bir bahis söz konusu değil. 124 miligramlık hangisidir bilmiyorum ama muhtemelen biraz daha pahalı olan diye kabul edebilirsiniz. Şimdi buradaki markalara pek takılmayın. Akılda kalması için bunları hazırladım. Yoksa benim herhangi bir iş söz konusu değil. Hazır kahve bir poşette bakın 53-63 mg kadar kahve var. Türk kahvesinden daha düşük bir rakam. Bol kremalı olanda ise kafein miktarı gene 64 mg. Bir de light olan var. Bu da çok ilginç. Light olan hani daha hafif daha az kafeinde diye düşünebilirsiniz ama dolayısıyla 53 mg var. Yani hemen hemen aynı. Bir de burada 3'ü artı 1'e değil de ikisi bir arada'ya bakmışlar. O da 74 mg. Yani ikisi bir arada olanlarda kafein miktarı daha yüksek. Yani bundan içiyorsanız günde 5 tane hakkınız var diye kabaca söyleyebiliriz. Gelelim normaldeki hazır kahvelere. Normaldeki hazır kahvede söz konusu olan rakamlar. Gene 1 çay kaşığı 2 gram kabul edildiği zaman, bir bardak hazırlandığı zaman söz konusu olan kafein miktarları ise çok Yüksek değil. 65 ile 69 miligram. Yine bir Türk kahvesinden daha düşük. Bir üçüncü markada ise 50 miligram olarak ortaya çıkmış. Yine gördüğünüz üzere markalar arasında bir takım farklar var. Kafein miktarı artarsa fiyatı artar diye düşünüyorum. Starbucks için ise şöyle bir şey var. Biliyorsunuz dünyada en fazla Starbucks mağazası bizde var. En çok tüketilen Amerikan'a bakın 200 mg'ın üzerinde. Tabi her ülkede farklı kahve çeşitleri var. Bakın buradaki nitro gerçekten yüksek miktarda. Buna karşın Capuccino'yu görebilirsiniz. da çok sık tüketilen. Onda ise bir miktar daha düşük bir kafein söz konusu. Tabii ki bu normal küçük bardaklar için ne kadar büyük içerseniz bu rakamı da ona göre hesaplamanız gerekiyor. Sonuçta kahve miktarının oldukça yüksek olduğunu kabul edebilirsiniz. Neredeyse iki buçuk Türk kahvesine denk geliyor. Bir küçük Starbucks kahvesi. Kahve kapitalizminin simgesi. Şimdi geldik çaya. Bakın çay da oldukça ilginç. Normal toz çay. 5 gram 200 mililitre suda hazırlanmış. Ne kadar kafein miktar? 78, 82, 84 miligram. Üç ayrı markada. Neredeyse bir Türk kahvesine eşit miktarda. Yani günde Fazla çay içiyorsanız, bakın, bu da şu anlama geliyor. Fazla kafein alıyorsunuz demektir. Bir de biliyorsunuz sallama poşetlerimiz var. Sallama poşetler ilginç geldi bana. Çünkü birazdan yuvarlak poşeti göreceksiniz. Çünkü kafein miktarı biraz düşük. 42 ila 44 miligram. Hani tadıyla alakası var mıdır? O kadar çay triaksit değilim. Bir şey söyleyemem. Ama bakın şu yuvarlak gördüğünüz... Poşetler var ya, bu poşetlerle ilgili size ilginç bir rakam vereceğim şimdi. Bu orijinal çalışmadan elde edilmiş bir sonuç. Bakın buradaki kafein miktarı 19 mg. Yani gerçekten çok düşük. Yani o poşet çayların son zamanlarda kalitesi bozuldu diye düşünüyorum ben. Gerçekten de öyle. Hiçbir tadı tuzu olmayan bir kırmızı sıvı. Geldik en çok tüketilen kolaya. Bu kolada ise bildiğiniz üzere... Kafein var ve kafein de 24 ile 31 mg. Yani biraz daha düşük. Türk kahvesinin neredeyse yarısından daha az bir şişe koladaki kafein miktarı. Şimdi Coca-Cola'yı koyduk. kola turkayı koymazsa kayıp olur. Ama dediğim gibi bunlar marka ayrımı yapılmamıştır. Ben sadece görsel olarak bunları kullandım. Teneke kutuda ise 24, 9, 37 ve 44 mg var. Gördüğünüzü göre... Biraz daha düşük kabul edilebilir. Hangi marka onu gerçekten bilemiyorum. Biliyorsunuz bunlarda da çok ciddi şeker var. Soğuk çaya da bakmışlar. Aslında soğuk çay benim tercih ettiğim bir şey. Ee, ve fiyatı çok pahalandı ama bu Didi kurun bir parça daha düşük fiyatı. kafein miktarı gene 24-31 mg kadar. Tabi bunu çok tüketenler olabilir ama dediğim gibi... Bir de enerji içeceklerine bakalım. Enerji içecekleri tabii ilginç. Bakın bir kutu enerji içeğinde kafein miktarı 18-38-42 mg. Aslında kafein çok yüksek değil ama bunlarda biliyorsunuz çok yüksek oranda şeker var. Asıl sıkıntısı kola ve diğer gıdalarda hep şeker, hep şeker. Bir de tabi şöyle bir şey var. İlla kafein alacaksınız diye bir şey söz konusuysa bakın kafein, Tabletler bile çıkmış ama ben en son olarak size gene hatırlatıyorum. 400 mg günlük kafein hakkınız var. Yani Türk kahvesi şu olarak 4 tane ya da 5 tane olabilir. Şimdi hemen oh 5 kahve diyeceksiniz ama lütfen unutmayınız. Bu herkese göre değişir. Çarpıntı yapma olasılığı da var. Onun için günde 2 Türk kahvesi bence yeterli. Çünkü başka yerlerden de kafein alıyorsunuz. Çaydan özellikle. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.